Gençler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız Arkadaşlarım kampımızın biliyorsunuz ki son haftasındayız Son haftanın 3. konusu kombinasyon Yani bir diğer ismiyle tabiri, tabiri caizse seçme konusundayız Şimdi burada seçme yapacağız arkadaşlar, seçim yapacağız Ve biz bu seçimlerimizin sayılarını sayacağız Tamam mı? Şimdi burada önce şu bilgi kısmını bir ele alalım N ve R birer doğal sayı olmak üzere R sıfırdan büyük veya eşit N de R'den büyük veya eşit olmak üzere N elemanlı e, bir kümenin R elemanlı alt kümelerinden her birine N elemanlı kümenin R'li kombinasyonu denir. Yani R'li seçimleri denir. Yani biz burada bir kümenin içerisinde kaç tane eleman varsa örnek veriyorum N tane eleman var. Bu kümenin R elemanlı alt kümelerini kaç tane olduğunu bulurken işte bu kombinasyonu kullanıyoruz. Tabii ki bunun da permütasyon gibi bir formülü var ve tabii ki bunun da permütasyonda gösterdiğimiz formüle bağımlı kalmayın diye ee, tabiri caizse size kolaylık olsun diye daha kısa bir yöntemi de tabii ki var. Şimdi nasıl gösterilir? Ya şu C n, biçiminde gösterilir ya da böyle parantez açarsın, araya kesir çizgisi koymadan n ile r'yi alt alta yazarsan ikisi de aynı anlama gelir genellikle bu kullanılır. Tamam Sağdaki kullanılır. N'in R'lisi de N faktöriyel bölü R faktöriyel çarpı N R faktöriyel biçiminde gösterilir. Şimdi formülde oturup da hızlı işlemler yaparken formülü düşün. Daha sonrasında N ile R'yi yerlerine yaz falan. Bunlar biraz böyle nasıl diyeyim? Üşengeçleri yoracak olan işlemler. Mesela beni yoruyor, ben üşengeçim. Dolayısıyla daha kısa şeyleri var mı? Tabii ki var. Bak şöyle yapıyorsun permütasyonda ne yapıyordun 10 ikilisi denilince permütasyonda 10 çarpı 9 yapıyordun İşte bunu dedikten sonra bir de bölü 2 faktöriyele bölüyorsun alttakine bölüyorsun 4'ün ikili ise 4 4'ün ikilisi ise 4 çarpı 3 bölü 2 faktöriyel diyorsun 4'ün üçlüsünde 4 çarpı 3 çarpı 2 bölü 3 faktöriyel diyorsun Umarım anlaşılmıştır o zaman 7'nin ne olur 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 4 faktöriyel olur 8'in 5'lisi 8, 7, 6, 5, 4 bak 5 kere açtım bölü 5 faktöriyel olur diyoruz. n'in sıfırlısı özel olarak sevgili arkadaşlar 1'dir. Yani n elemanlı bir kümenin 0 elemanlı alt küme sayısı nedir? Boş küme bir tane var o zaman 1'dir. n elemanlı bir kümenin bir elemanlı alt kümelerinin sayısı da kümenin eleman sayısına yani n'ye eşittir. n elemanlı bir kümenin n elemanlı alt küme sayısı da kümenin kendisi olduğundan bu da 1'dir çünkü kümenin kendisinde bir tane var. 100 tane yok, değil mi? Pekala. Sağ üst tarafa bakalım. Ne demiş ki bize? 8 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? Yani bizden ne istenmiş? 8 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt kümesi derken 8'in 3'lüsü istenmiş. O zaman sen bunun 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöriyel olduğunu biliyorsun. 3 faktöriyel de 6'ydı. 6 ile 6'yı sadeleştirdin. 7 çarpı 8'den cevabın 56 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla tabii ki söyleyebilirsin. Şimdi bakalım notlarımıza. Bu not da arkadaşlar önemli bir not. Enin sıfırlısı enin enlisine eşit. Enin birlisi de enin en eksi birlisine. Enin ikilisi enin en eksi ikilisine. En son enin re'lisi enin en eksi re'lisine eşittir diyoruz. Buradaki temel mantalite şu. Şu ikisinin toplamı yukarıdaki kümenin eleman sayısını yani neyi veriyorsa demek ki bunlar birbirine eşit diyoruz. Bakın. 1 ile n-1'in toplamı n'yi verir. 2 ile n-2'nin toplamı n'yi verir. r ile n-r'nin toplamı n'yi verir. Dolayısıyla bunların da hepsi birbirine eşittir diyoruz. İkinci bir özellik olarak da şunu mutlaka şöyle kaydedin. İkinci bir özellik olarak da n-1'in r-1'lisi ile n-1'in r'lisi toplanırsa n'in r'lisini bulursun diyor. Yani bu ne demek? Üst tarafları aynıysa ve alt tarafları da ardışıksa bu ardışıklardan büyük olanını seçip buraya yazacaksın. Üst tarafta hani ikisi aynıydı ya bunları da 1 artırıp buraya yazacaksın. Yani örnek veriyorum. 3 ile başlamayalım da 5'in ikilisiyle 5'in üçlüsünü diyor toplarsan diyor eşittir. Bak üst taraflar aynı ya. Üst taraflar aynıysa üst tarafı 1 artırıyorsun 6. 2 ile 3 ardışık olduğu için de büyük olanını seçiyorsun 6'nın üçlüsü. 5'in ikilisi burada 10'dur. 5'in üçlüsü 10'dur. İkisinin toplamı 10 on artı 10'dan. 20'dir demek ki 6'nın üçlüsü de 20. Evet gerçekten çalışıyor. Bir sıkıntı yok. İkinci örneğimize gelin beraber bakalım. 8'in x'lisi demiş. 8'in 3x 4'lüsüne eşit olduğuna göre x'in alabileceği değerlerin çarpımı. E şimdi biz daha yeni öğrendik. Demek ki şunla şunun toplamı bunlar birbirine eşitse 8'i verecek bize. O zaman yazalım. x ile 3x 4'ü topluyorsun Eşittir 8 diyorsun. Buradan 4x 4'ü karşıya attın. 12 geldi. x kaç geliyormuş gençler? 3 geliyormuş e bir tane değer var ama demiş ki ikisinin alabileceği değerlerin çarpımı sorulmuş o zaman bir de basit düşünüyorsunuz arkadaşlar basit nasıl düşüneceğiz şöyle e bu 8'ler aynı ya e bunlar da aynıysa demek ki bunlar da birbirine eşit olabilir pek tabi o halde x eşittir 3x 4 diyorsunuz buradan 2x eşittir 4 geliyor x de buradan tabii ki 2 geliyor işte size ikisinin alabileceği iki tane değer 3 ve 2. Bunların çarpımı sorulmuş. 3 çarpı 2'den doğru cevabınız 6 olacaktı sevgili arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım sen de anlamışsındır. Eee ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Ben 3. örneği çözüyorum. Eğer seni dinliyorsan o zaman tam denk gelmişiz demektir. Hadi bakalım. n'in ikilisi, n'in üçlüsü, en artı birin dörtlüsü. Bunların toplamı onun dörtlüsü olduğuna göre ne kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada hemen dikkatimizi çekmesi gereken detay önce şu ilk ikisi. Bu ilk ikisine bakıyorsunuz üstler aynı alt tarafta ardışık o zaman üst tarafı 1 artırıyorsun alt taraftan da büyük olanını seçiyorsun. Bu sarıyla işaretlediğim yerin toplamı ahanda bu. Bunun yanına da en artı 1'in dörtlüsünü koymuş bak. Peki koymuş derken ben koymuşum. Peki bak en artı 1'ler aynı 3 ile 4 ile ardışık mı? O zaman bunların toplamı da üst tarafı 1 artırıyorsun en artı 2 alt tarafında büyüğünü alıyorsun 4. Bu neye eşitmiş onun dörtlüsüne eşitmiş. Çok güzel. O halde gençler bakın dörtler aynı olduğuna göre üst tarafta aynıdır deriz. En artı 2 onsa tabii ki N sayısı burada 8'i verir bize. N kaçtır diye sorulmuştu. Cevap 8 olacaktı. Böylelikle gençler 206. sayfamızı da çözmüş olduk. 207. sayfamızda 4. sorumuzdayız. 7 kişilik bir ekip düşünün. Bu ekipten 3 kişi kaç farklı biçimde sıralanabilir diye sorulmuş. Ama soruyu kombinasyon kullanarak çözlemiş. Şimdi. 3 kişi sıralanacak ya normalde cevabımız permütasyondan çözersek ne olacaktı 7 çarpı 6 çarpı 5 olacaktı hocam yani 210 olacaktı peki bunu kombinasyon kullanarak nasıl çözeceksin şöyle 7 kişiden diyor 3 kişiyi seç diyor önce çünkü seçmeden sıralayamazsın yani şöyle düşünün siz arkadaşlarınızla çarşıda buluştunuz tamam artık çarşıda buluşulmuyor da genelde böyle AVM'de falan buluşuluyor buluştunuz her neyse 7 kişisiniz Sonra bir tane amca geldi dedi ki Üçünüz geçin de şöyle dedi Fotoğraf çekinirim dedi Sizde ne yaptınız? Amcayı kale almadan Ne diyor lan bu deyip Arkanızı döndünüz değil mi? Günümüz gençleri böyle yapıyor Eskiden biz olsak şöyle yapardık Tamam amca hangi üçümüz geçelim diye sorardık Şimdi bak Normal standart düşünelim 7 kişisiniz 3 kişi aranızdan gelsin de fotoğrafınızı çekeyim dediler Peki Siz ilk aranızda neyi düşünürsünüz? Hmm 3 kişi dedi de ulan hangi üçümüz? Önce bu 3 kişiyi seçmek gerekiyor. Dolayısıyla 7'nin 3'lüsüyle ben bu seçim sayısını buldum. Sonra bu 3 kişiyi seçtiniz ya belirlediniz. Ali Ahmet Hasan. Bu Ali Ahmet ve Hasan fotoğraf çektirecek ya. Yan yana duracakken acaba hangimiz sağda, hangimiz solda, hangimiz ortada diye de düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla demek ki bu 3 kişi de 3 faktüryel biçimde sıralanabilir diyeceğiz. İşte arkadaşlar cevabımız bu. 7'nin üçlüsü demek 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktöriyel demek. Ben bunu zaten 3 faktöriyelle çarptığım takdirde ahanda 3 faktöriyeller gitti. Cevap yine 210 olmuş oldu. İşte permütasyonun başlığına yanına ne yazmıştık arkadaşlar? Demiştik ki seçip sıralama demiştik. Seçip sıralama. Kombinasyon da sadece ama sadece seçmekse o zaman ben şunu düşüneceğim. Demek ki Permutasyon yaparken önce kombinasyon kullanıyoruz sonra da sıralama işlemini dizilim işleminin sayılarını bulmak için bu işlemi uyguluyoruz. Yani permutasyon uygularken önce kombinasyon aşamasından süzgecinden işin geçmesi gerekiyor. İşte burada da şu direkt ezberimizdeki sayma yöntemi permutasyonla 7 çarpı 6 çarpı 5 tamam eyvallah ama bu da işin arka planında çalışan kısmı önce kombinasyon önce kombinasyon şurası. Sonra sıralama bu da zaten bize neyi veriyor? E, permütasyonu vermiş oluyor. Gördüğünüz gibi kombinasyonda işin içinde kullanmış oluyoruz. 5. örneğimiz. SML hocanın 5 tane, Irmak hocanın da 4 tane öğrencisi vardır. SML hocanın öğrencilerinden 2, Irmak hocanın öğrencilerinden 2 öğrenci seçilip aşağıda üstten görünümü verilen masada ders çalıştırılacaktır. SML hocanın öğrencileri karşılıklı oturmak istediklerine göre bu oturum kaç farklı biçimde gerçekleşebilir diye soruluyor. Şimdi öncelikle. sml Hoca'nın 5 tane öğrencisi var ama 2 tanesi seçilecek. Irmak Hoca'nın 4 öğrencisi var ama 2 tanesi seçilecek. E şimdi doğal olarak düşündüğümüz takdirde ben önce kombinasyon yapmam lazım. 5 öğrenci 5 tane sml Hoca'nın öğrencisinden ikisini seçtim. 4 tane Irmak Hoca'nın öğrencisinden ikisini seçtim. Şimdi seçimlerimizi tamamladık. Bu kadar seçim yapılabilir. Eyvallah elimize de 4 tane öğrenci var. Peki bu 4 öğrenci nasıl oturacak? Bak şimdi diyor ki SML hocanın öğrencilerini düşünelim önce. Niye? Çünkü bunların bir şartı vardı. Diyor ki biz karşılıklı oturmak istiyoruz. O zaman SML hocanın öğrencileri ya şöyle karşılıklı oturur veyahut bu şekilde karşılıklı oturur. Madem öyle oturabilmeleri için iki farklı seçemek vardır. Çarpı. Varsayalım ki şunu seçtiler. SML hocanın öğrencilerinden X öğrencisi ve Y öğrencisi bu şekilde oturabilir ama bir de YX biçiminde oturabilir. Dolayısıyla iki seçenek daha çıktı karşımıza. Çarpı otomatikman SML hocanın öğrencileri bir tarafı seçtiği zaman ırmak hocanın öğrencilerini diğer taraf kalacaktır. Ve onlar da kendi aralarında AB ve BA biçiminde sıralanabileceklerdir. Dolayısıyla iki farklı seçenek daha burada mevcut olmuş oluyor. İşte artık herkes oturduğuna göre işlem bitti demektir. 5'in ikilisi 10'dir. 4'ün ikilisi 6. 2 çarpı 2 çarpı de 8 yapar. Böylelikle 6 kere 8 48 çarpı 10'dan doğru cevabımız 480 farklı biçimde bu oturum gerçekleşebilir deriz sevgili gençler. Vallahi çok iyi anlattım ha. Çok çok iyi anlattım. Yani aktı böyle anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Devam 6. örnek. 12 sorudan oluşan ve soruların seçmeli olduğu bir sınavda... E bir öğrenciden 9 soru seçip cevaplanması istenmiş. Yani diyor ki 12 tane soru sordum ama diyor bunlardan 9'unu cevapla 3'ü boş kalsın diyor öğrenciye öğretmeni. İlk 4 sorudan en az 3'ünü de cevaplamak zorundaymış. Şimdi bak 12 tane e, soru var ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane sorudan ilk 4 soruyu şöyle ayırdık. Bu ilk 4 sorudan diyor en az 3'ünü cevapla diyor. Yani o zaman şöyle buradan 3 soru bu taraftan da 6 soru cevaplandırabilirken... 9 tanesi cevaplıyordu. Bu taraftan 4 bu taraftan 5 soru da cevaplayabilir. Çünkü en az 3 tanesini cevapla diyor ilk 4 soruda. O halde ben önce şu işlemi gerçekleştireyim. Bakın arkadaşım burada 4 tane soru vardı. 4 tane sorudan 3'ünü seçtim ve cevapladım. Çarpı yan tarafta da geriye 8 soru kalmıştı. 8 sorudan da 6'sını seçtim ve cevapladım. Demek ki bu 3'e 6 olayının tüm sayısı ahanda bu. Şimdi buraya geçtim ilk 4 sorudan 4'ünü seçsin çarpı yanındaki 8 sorudan 5'ini seçsin derim ve bu da bize sevgili arkadaşlar bir diğer seçeneği verir. 4'ün üçlüsü 4'tür 8'in altılısı da sen biliyorsun ki artık 8'in ikilisine eşittir. Bu da 8 çarpı 7 bölü 2 faktöriyelin yani 28'in ta kendisidir. Daha sonrasında 4'ün dörtlüsü 1'dir. 8'in 5'lisi de 8'in 3'lüsünün ta kendisidir. 8'in 3'lüsü de 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöriyelden çat çat gitti 56'dır. Şimdi demek ki benim cevabım 4 kere 28 de 1 kere 56'nın toplamı olacak. Peki 4 kere 28 ne yapar? 4 kere 28 80 artı 32'den 112 yapar. Artı bir de bunun üzerine 56 ekleyeceğiz. Yani benim cevabım 168 olacak diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Yedinci örneğimize de bakalım beraber. Ama beraber bakalım tamam mı? Beş evli çift arasından yavaş yavaş düşünelim. Sen de e, kendin çözmeye gayret göster. Beş evli çift arasından içinde rastgele içinde sadece özür dilerim, bir evli çift bulunan dört kişilik bir grup seçilecek. Bu grup seçimi kaç farklı biçimde yapılabilir diye soruluyor. Beş tane evli çifti şu şekilde gösterelim arkadaşlar. Bunlar görünmez hayat bağlarıyla Birbirlerine bağlı olan 5 tane evli çift Ve ee, Neydi Bul Bir evli çift ha Tamam 5 tane çift arasında olay bu Bu kadar kişi var ve ben 4 kişi Seçeceğim 1 2 3 4 kişi Seçilecek ve bu e, Kişilerden sadece Ama sadece e, bir tane çift olacak bu 4 kişinin içinde bir tane çift olacak o zaman önce bu çifti Seçmekle başlayalım yani şöyle bu 5 tane evli çiftin arasından bir tanesini seçtim. Ve buraya geçti. Şimdi sadece seçilebilir diye soruyor. Sıralama sormadığı için ben istediğim yere yerleştirdim. Burada sıkıntı yok. Şimdi 2 kişi daha seçmem gerekiyor. Amma ve lakin bunlar evli olmayacak. Yani bunlar çift olmayacak. Evli olacak ama çift olmayacak. Mecburen evli oluyor çünkü. Bu adamların hepsi evli. Şimdi çift olmayacaksa burada seçtiğim çift varsayalım ki şu olsun. Bunlar artık seçildiği için üstünü karaladık. Geriye 8 kişi kaldı. Dolayısıyla ben şu kısma 8 kişiden birini seçtim. Varsayalım ki şunu seçtik. Tamam mı? Bunu seçtiğimize göre artık şunu seçemem. Niye? Çünkü ben bunun karşısında bunu seçersem onlar da evli çift olmuş olur. Bunu istemiyor soru bizden. Dolayısıyla gençler ben bunu seçtiysem şunu seçemem. Geriye de şurada kalan 6 kişiden birini seçerim. Şimdi soru bitti gibi görünüyor bak. 5 çarpı 8 çarpı 6. Bu da ne yapar? 40 kere 6'dan 240'ı verir bize. Peki 240 mı cevap? Cevap 240 değil. Neden değil? Çünkü sevgili arkadaşlar bakın iyi dinliyorsunuz dikkatli dinliyorsunuz. Cevap bunun yarısı kadardır. Yani bölü 2 kadardır. Cevap 120'dir. Peki neden? Sıkıntı şu 5'in birlisinde mi? Hayır sıkıntı burada değil Sıkıntı şurada iyi dinliyorsunuz bak Şunu şöyle bir temizleyelim silelim O evli çifti yeniden şöyle çizelim Şimdi az önce ben şunu yaptım Önce bunu seçtim Tamam mı? Daha sonrasında da varsayalım ki Şunu seçmiş olalım 6 kişiden birini seçtik ya bak 8 kişiden birini seçerken turuncuyu 6 kişiden birini seçerken de yeşili seçtik diyelim Tamam mı? Ama burada şöyle bir durumda ihtimaller arasında. 8'in birlisini seçerken ben şunu seçmiş olabilirim. 6'nın birlisi demişken de bunu seçmiş olabilirim. Yani ben bütün sayıları, bütün seçimleri 2 defa saymış oldum. Her bir seçimi 2 defa saymış oldum. Bir turuncuyla yeşili seçelim dedim. Bir de yeşille turuncuyu seçelim demiş gibi oldum. Anladın mı? Dolayısıyla hepsini iki defa saydığına göre demek ki ben bunu 2'ye bölmem lazım ki gerçek sayım ortaya çıksın. O halde cevabımız 120'dir. Umarım anlaşılmıştır. Sekizinci örneğimiz. Şimdi burası geometrik kombinasyon diye geçiyor. Ama diğer kombinasyondan çok da büyük bir farkı yok. Sadece temel mantığı oturttuğun anda ağlan bu da kolaymış diyorsun kendi kendine. Şahsen ben öğrenciyken öyle demiştim. Şimdi bir çember üzerindeki 6 noktadan geçen en çok kaç tane farklı doğru vardır diye soruluyor. Şimdi iyi dinliyorsun. Benim bir doğru oluşturabilmem için iki tane noktaya ihtiyacım var. Bu iki noktadan sadece ama sadece bir doğru geçer diyorum. Bak iki noktadan sadece bir tane doğru geçer. Tamam mı? Dolayısıyla burada kaç tane nokta var? Altı tane nokta var. Şimdi benim doğru çizebilmem için o zaman altı tane noktadan iki tanesini seçerim. Kaç farklı biçimde seçerim? Altının ikilisi on beştir arkadaşlar. Çarpı diyorum. Çarpı. Şimdi altının ikilisi seçtim ya. E 2 tane noktadan bir tane doğru geçmiyor mu? O zaman her iki noktadan bir tane doğru geçiyorsa 1'le çarparım. Yani ile çarpmamıza da gerek yok biliyorsun. Cevap kaçmış? 15'miş. A şıkkının cevabı bu. Bir de B şıkkına bakalım. Demiş ki: "Bu noktaları köşe kabul eden en çok kaç farklı üçgen çizilebilir?" diye sorulmuş. Şimdi üçgen çizmek için de doğrusal olmayan herhangi üçü doğrusal olmayan 3 tane sevgili arkadaşlarım, neye ihtiyacımız var? Doğruya ihtiyacımız var. 3 tane doğruyu şu şekilde birleştirirsek arada bir tane üçgen oluşacaktır mutlaka. O halde arkadaşım benim buradaki 6 tane noktadan herhangi 3 tanesini seçerim. Ve bu 3 noktadan sadece birer tane üçgen geçer derim. 6'ün üçlüsü 20'dir. 20 çarpı 1'den demek ki 20 tane üçgenimiz var. 15 tane de doğrumuz var. Bu A'nın cevabı bu da B'nin cevabı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Sanki böyle şey gibi geliyor değil mi? Mesela ben öğrenciyken lisedeyken. Bana şey geliyordu, saçma geliyordu. Diyordum ki, ulan doğru sayısı nasıl üçgen sayısından az olabilir ki diye düşünüyordum. Oturup çiziyordum falan. Harbiden eksik geliyordu yani. Hani değişik bir durum ama yapacak bir şey yok. Öyle arkadaşlar, matematiğin yalanı olmuyor. 207. sayfamızda da çözdük, geçtik 208. sayfaya. Şekildeki yarım çember üzerindeki 7 tane noktadan en çok kaç tane doğru geçer? Bak doğru için ne gerekiyordu? 2 tane noktadan kaç tane doğru geçiyordu? 1 tane. O zaman burada 7 tane var. E tamam çok basit hocam. Niye tekrar tekrar aynı basit soruları soruyorsun ki? 7'nin ikilisi tane. Evet 7'nin ikilisi kaçtır? 7 çarpı 6 bölü 2 faktöriyel Yani 21'dir. Ama cevap 21 değil. Şimdi neden biliyor musun? Şimdi sen bunları sayarken bu 21'i sayarken şu noktayla şu noktayı seçip diyorsun ki şöyle bir doğru geçer buradan. Ama başka bir arkadaşın şu noktayla şu noktayı seçip gene aynı doğruyu çizdi. Bir başka arkadaşın şu noktayla şu noktayı seçti. O da aynı doğruyu çizdi. Ve siz aynı doğruyu defaten defaten sayıp durdunuz. Bu istemediğimiz bir durum. Niye aynı doğruyu 100 kere sayalım ki? Gerek yok. E ne yapacağız hocam? Şunu yapıyorsun. Bu 7'nin ikilisinden sen gidiyorsun. Şuradaki 4 tane noktadan ikisini seçme durumlarını çıkarıyorsun. Ama hepsini çıkarırsan olmaz işte. Neden? Neden? 1 ekleyeceksin peki bu o birin neden ne, ne, neden ekliyoruz o konuşamadım <gülüyor> neden ekliyoruz o biri çünkü arkadaşım şundan kaynaklı sen bu 4 noktadan ikili seçimleri kaldırdığın zaman ortada zaten halihazırda elinde olan ahanda şu doğruyu da elemiş oluyorsun çıkarmış oluyorsun onu çıkarmak istemiyoruz o bir doğru zaten dolayısıyla 7'nin ikilisi 21 4'ün ikilisi 6 ben buna 1 ekleyeceğim 21'den 6 çıktı 15 1 ekledim 16 tane doğru geçer diyoruz Sevgili gençler bu sorumuzun cevabını. Peki Bir de 10. sorumuza bakalım Bakın aynı mantaleti hepsi aynı Tamam sadece birbirini tekrar eden sorular Demiş ki D1 ve D2 doğruları A noktasında kesiş, kes, kes, kesişmekte Neden konuşamıyorum ya Kesişmekte Bu doğrular üzerinde 8 tane nokta En çok kaç tane doğru belirtir Ya bak 8 tane nokta vermiş ya O zaman direkt ne demem gerekiyor 8'in ikilisi hocam Yalnız yine şu durumlar var bu D1'in üzerinde 5 tane nokta var ya. O 5 tane noktadan seçtiğimiz ikişerli noktalardan geçen doğrular hep birbirinin aynısıdır. Dolayısıyla ben bunu bundan çıkaracağım. Ekstradan bir de şu D2'nin üzerinde duran 4 ee, noktadan ikisinin seçimlerini de kaldırmam gerekiyor. Yanlış. Şu seçimi kaldırırken şuradaki doğruyla kaldırmış oldum. Şu seçimi yaparken Şuradaki doğruyu da kaldırmış oldum. O doğruları tekrardan ekleyeceğiz. 2 tane doğru vardı. Onları tekrardan ekleyeceğiz. Bakın 8'in ikilisi 8 çarpı 7 2'den 28'di. 5'in ikilisi 10'du. 4'ün ikilisi 6'ydı. Ve 2 ekliyorduk. 28 2 daha 30 yapar. 30'dan şuradaki 16'yı çıkarırsanız eğer 14 tane doğru vardır diyeceğiz. Sevgili gençler 14 tane doğru geçer en çok diyeceğiz. Bu 8 noktadan. Ve 10. sorumuzu da çözdüğümüze göre... Geçtik 11. soruya. D ve K doğruları paralel olmak üzere. Şekildeki 9 noktadan en çok kaç tane üçgen belirtir? 8'deki şekildeki 9 nokta en çok kaç tane üçgen belirtir? Şimdi üçgen belirtebilmesi için ne gerekiyordu? 3 tane nokta seçmemiz lazım. O zaman bu 9 tane noktada 3 tanesini seçelim. Şuna birinci yol diyeyim bir de ikinci yol göstereyim ben size bu soruyla alakalı. 9 tanesinden 3 tanesini seçtim. Eksi D'nin üzerinde 5 tane nokta var. O 5 tanesinden 3'ünü kaldıracağız ve kanun üzerinde 4 e, tane nokta var. 4 tanesinden 3'ünü kaldıracağız. Tabii bir de ne yapacağız? Söyle. Söyle ne yapacağız? Bir de 2 ekleyeceğiz, değil mi? İşte burada eklemiyoruz. E niye? Diğerinde ekledik de burada niye eklemiyoruz? Şimdi diğerinde doğru sayılarını buluyorduk ve zaten halihazırda burada bir tane doğru vardı. Ama zaten bunun üzerindeki mesela k doğrusunun üzerindeki sen 3 tane noktayı seçersen örnek veriyorum şunu seçtim, Şunu seçtim, Bunu seçtim. Bunlar doğrusal. Nasıl üçgen oluşacak acı? Oluşmaz değil mi? Dolayısıyla bu üçünden üçgen oluşmadığı için aha bu ikileri birleri falan da hiçbir şekilde eklemiyorsun üçgeni sorduğu zaman. Dörtgen de belirtmez. Üçgen olsa olsa doğru belirtir. Başka hiçbir şey belirtmez. Tamam mı? Dolayısıyla cevap bu. Dokuzun üçlüsü. Dokuz çarpı sekiz çarpı yedi bölü altı. Yani üç faktör yani. Beşin üçlüsü on. Dördün üçlüsü de dört. 3'e böldüm ve 2'ye böldüm. 3'e böldüm ve 2'ye böldüm. 4'e 3 yaptı. 3 kere 7. 21 çarpı 4'ten 84'ten 14'ü çıkarınca cevap ortaya çıkıyormuş. 70. Tabi birinci yol dedik. Hadi bir de ikinci yolu gösterelim size. İkinci yol. Bunda bir şey çıkarmana eklemene hiçbir şey gerek kalmıyor bu yolda. Şimdi şöyle diyeceğiz. Bizim bu üçgenimiz ya şu şekilde duruyordur veyahut şu şekilde duruyordur. Yani... Tersi düzü yok ama bu üçgenin ya ters duruyordur ya düz duruyordur diyelim tabiri caizse. Sen anladın ne demek istediğimi. Şimdi o zaman şu şekilde duruyorsa iki nokta altta bir nokta üsttedir. O zaman alttan iki tane seçiyorum. Dördün ikilisi çarpı üstten bir tane seçiyorum. Beşin lisi artı ya da şu şekildedir. İkisi üstte biri altta. Yani beş tanesinden ikisini seçerim çarpı dördünden birini seçerim. İşte cevap bunların toplamı olur. 4'ün ikilisi 6 5'in birisi 5 5 kere 6 30 yapar artı 5'in ikilisi 10 4'ün birisi 4 10 kere 4'te 40 yapar toplarsanız gene 70 cevabını bulmuş olursunuz arkadaşlar. İki türlü de çözebilirsiniz hangisi hoşunuza gidiyorsa artık o karar size kalmış ben ona karışamam. Tamam Bana sorarsan ben hep şöyle çözüyorum birinci yolla çözüyorum ikinci yolda bazen aklıma geliyor o şekilde takılabiliyorum anlaştık ve şimdi de geçelim 12. sorumuza. Bu sorumuzda da bize E1, E2, E3, e E4, E5, E6 ve T1, D2, D3, D4 paralel demiş. Olmak üzere şekilde kaç tane paralel kenar vardır diye soruluyor. Şimdi paralel kenar olayı biraz farklı. Ama yine aynı mantaliteli düşününce ortaya çıkıyor. Mesela paralel kenar çiz desem ben sana. Sen böyle çizmezsin ama mantaliten aynı olur. Bak. Şununla şu paralel olmak zorunda. Şunla da şu paralel olmak zorunda Ortada kalan şekil bize bir paralel Kenar verecektir Yani sen böyle bir şekil çizdiğin zaman Ortaya mutlaka bir tane paralel kenar çıkar kardeşim Başka bir şey çıkmaz yani Paralel kenar çıkar merak etme Şimdi o zaman Benim iki tane şöyle dikey duran Paralele iki tane de bu şekilde Yatay duran bir paralele ihtiyacım var e şimdi şuraya bakalım. E1, E2, E3, E4, E5, E6 doğruları. Bunların hepsi paralel ve toplamda 6 tane değil mi? Evet. D1, D2, D3, D4. Burada 4 tane var ve bunların hepsi paralel değil mi? Evet paralel. O zaman şu yukarıdaki 6 tanesinden 2 tane dikey paralel seçeyim. Çarpayım. Aşağıdaki 4 tane dikey paralelden ikisini seçeyim. Sonuçta bana 2 tane dikey, 2 tane yatay lazım. 6'nın ikilisi bize 6 çarpı 5 bölü 2'den 15'i. 4'ün ikilisi de 6'yı verecektir. 6 kere 15'te 90'ı verir. Demek ki 90 tane paralel kenar vardır diyebiliriz. Tabi mesela bu nasıl ortaya çıkıyor? Örnek veriyorum. Sen şurada 6'nın ikilisiyle gittin E2'yi ve E5'i seçtin. Daha sonrasında 4'ün ikilisiyle de D2 ve D3'ü seçtin. D2'yi ve D3'ü seçtin. Bakın ortada hangisi kaldı? Şurası kaldı. Bu da bir paralel kenardır sonuçta. İşte bunların sayılarını otomatikman bulan yöntem bu. Anlaşıldı mı? Ve bir diğer konumuz için binom açılımı için bir sonraki videomuzu size bekleyin diyeceğim mecburen. Gençler sonraki videoda görüşelim. Kombinasyonla alakalı e, tüm konuyu özetleyecek olan örnekleri seninle beraber çözdük. Ve bu örneklerden sonra bakın mantık hep aynı. Size söylüyorum musun? Mantık hep aynı. Başka hiçbir şey yok. Siz yeter ki soruları okurken o sorudan korkmayın. Ne yapmanız gerektiğini bilin. Bakın şuradaki örnekte ben size bunu çok güzel belirttim. Mesela şuradaki örnekte ne yapılabilir? Bunu gündelik hayattan düşünün. Bunu hep kendinize örnek vererek açıklayın. Permütasyonu ve saymayı anlatırken de bunları yaptım. Hep gündelik hayattan, kendi hayatınızdan örnek ver, vererek düşünün. O soruyu yaşayın. Bunu yapmadan olmaz. Yoksa hep karıştırırsın. Ben öğretmenlik hayatım boyunca öğrencilerden bu konuları işlerken hep şunu duydum. Hocam Hangi soruda ben permütasyon yapacağım, hangi soruda kombinasyon yapacağım, ben hep bunları karıştırıyorum diye hep bu cümleleri duydum. Başka bir şey duymadım ama konuları anlattıktan sonra ve onlara yeteri kadar soruyu çözdürdükten sonra dediler ki hocam cidden ama cidden hiçbir denemede soru kaçmıyor ve ciddi anlamda mantığı çok basitmiş. Yani bunu matematik gibi düşünmeyip de gündelik hayattan düşündüğün takdirde olay inanılmaz basit hale geliyor zaten. Anlaştık söz verdiğini düşünüyorum söz verdiğini duyar gibiyim tamam hocam istediğinizi yapacağız dediğinizi duyar gibiyim bunlarla alakalı sorularınızı çözün ki eksik kalmasın arkadaşlar önce böyle klasik sorulardan oluşan bir test çözün bir iki tane daha sonrasında yeni nesil kitaplarınızdan o kitaplarınızın yeni nesil bölmelerinden yine sorular çözün bakın ha, unutmadan şunu da söyleyeyim. Son zamanlarda yani 2018'den beri YKS sistemine geçildiğinden beri çıkan kombinasyon ve permütasyon sorularına bakın arkadaşlar. Ciddi anlamda sizi hiçbir şekilde yormayacak sorular. Ve soru bankasından klasik soruları ve yeni nesil soruları da çözerken fark edeceksin ki yeni nesil sorular permütasyon ve kombinasyonda klasiklerden eski nesil sorulardan çok ama çok daha basit. Bunu da göreceksin. Evet gençler. Sonraki videolarda görüşürüz binom açılımında görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayın da lütfen unutmayın.